2020 Antalya-Kumluca, Mavi Kent, Karaöz Mahallesi'ndeyiz. Ee, daha önce çekimini yapmıştık, ziyaretlerini yapmıştık, yanımızda Bayram Mencik. Burada Kapya Biber Serası'nda rekor gübre e, firmamızın gübreleme programının tam eksiksiz olarak uygulandığı bir sera. Tabii bu serada e, bir durdurucuyla ilgili sorun yaşanmış. Evet sorun yaşadık. Ee, devamında burada tabandan rekor gelişim, yaprak gübresi, rekor gübre ve rekor damlama gübresinin kullanıldığı bir sera. Ne oldu? Yani burada e, durdurucu verdik, durdurduk sonra evet, yürütemedik. Durdurduk yürütemedik. Tabandan Şöyle i̇şte ekrana bakalım. Tabandan damlama yaprak gübresi kullandık. Hı hı. Damlama gübresi. E, damlama yani. gübresi kullandık. Evet üstten de yaprak gübresi uyguladık üç sefer. Ayrıyeten katı e, rekor, Taban gelişim kullandık. Kullandık. Taban rekor gelişimde kullandık. Gayet memnun güzel, sürdürdü tepeleri. Şimdi gösterelim, siz gösterin. Evet. Burada yakından. Meyveler Şimdi... yani üst üste. Hı -hı. Mevcut yani görüldüğü gibi. Çeşidi nedir bunun? Onu da söyleyeyim. Kapya 508. Şimdi burada durdurucu 5 -5 durdurucu verdiğiniz için evet. e, biber yürümüyordu. E, üç kere arka arkaya damlamayı uyguladıktan sonra Doğru. tekrardan bu şey harekete geçti ve tutumlar devam etti. Evet. Şöyle gidelim yavaş yavaş. Hı. Şey olarak e, Tarih olarak, tarih nedir bunun dikim tarihi, seranın Ayın 20 22, Ağustos 22'si. 22 Ağustos'ta 22 diktik. Ağustos. Şöyle gösterelim, şu tepe sürmesini. Şu an 22 Aralık. Evet. Her noktada evet. aynı şekilde tepeler evet. sürüyor ve tutumlar gayet evet. başarılı. Sürgünler bu şekilde. Geliyor bu şekilde. Şimdi e, damlama gübresini, damlamadan rekor damlama gübresini ne kadar uyguladınız? Her seferinde. 100 gram, 100, gram 100 gram dekara gram. uyguladınız. Hı hı. Ee, şey olarak rekor gelişim ne kadar verdiniz taban burada? Taban, Alandan. rekor gelişim dönüme 3 çuval. 3 çuval üç gibi üç verdiniz. Çuval ee, şimdi baktığımız zaman şöyle gösterelim. Ee, biberin kızarmasıyla alakalı da baktığınız zaman. Hı. Doğru. Şimdi Rey... diğer mesela kullanılmayan bir yer vardı. Oraya hı. göre buradaki biberler benim görüşüm daha kızargın. Canlılık, renk, renk, renk anlamında. Şey yani. ee, şöyle gidelim, gösterelim. Şöyle yanlardan da çeke çeke gidelim. Ki her noktada evet. aynı olduğu. Özellikle şu tepeler, Doğru mu? Tepeler. Şurayı. Şöyle görülüyor ekranda. Evet. Yani e, son çiçeğine kadar tutturmuş. Renk anlamında kızarıklık aynı şekilde. Boğum araları kısa. Boğum yani. araları da kısa, evet. şey anlamında. Hı -hı. Şimdi mesela şuradan görelim, şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şu dersinden de var. Bu bir çatal. Şurası ayrı. Bu şekil görünüyor. Ee, böyle gidelim. Hı -hı. Gösterelim ki her noktada üreticilerimiz görsün. Yani. Tek bir e, fide de, şeyde değil. Tamamında aynı sonuç hı. var. E, benim kendi şahsi gözlemim kırmızılık. Yani kızarmayla ilgili hı. ve parlaklıkla alakalı bence müteşem. Görüntü. Evet rengi. E, şu koyalım. arayı da şöyle gösterelim. Şimdi bu sera da e, bizim programımızı. Sera da gübreleme programını tamamlamamıyla uygulanan bir sera. Damlama gübresi, yaprak gübresi. Ve taban gübresi, üçü aynı anda kullanılmış evet. bir yer. Ee, Her birini bu... kullanmış oldum yani. Evet. Peki burada tabi sizin uygulamayla ilgili durdurucudan kaynaklı bir sorunuz vardı. Evet. Ee... Ama ben durmuştu yani. Durmuştu. Durmuştu. Şu anda hareketlendi yani. Ben hareketlendi. Kullanım... Şöyle şurada bir çiçeği de bir gösterebilir miyiz kalitesi anlamında? Şu şekilde. Şöyle. Maşallah. Tozla, tozlaması vesairesi gayet poleni, poleni oranı çok yüksek. Hı. Bu şekilde görünüyor. Ee, var mı eklemek istediğiniz burada? Evet. Bu sene bu sene damlama gübresini ilk defa kullandınız. Geçen sene Hı. yaprak gübresi kullanmıştınız. Evet kullandım. Ee, Bütün çiftçilere tavsiye ederim yani kullansınlar. Burada var mı eşiniz dostunuzdan Hı. kullananlar çevrenizde? Kullanalım. Sizin tavsiye edip de. Yok şu anda da birkaç kişi var. Bu ar Kullandılar. Hı. Onlara da bakacağız. Hı hı. Ee, buradan bütün seracı arkadaşlarımıza, kapya biberi üreticilerine, evet. Türkiye'deki e, sera üreticilerine rekor gübre, gübreleme programını tavsiye ediyoruz. Tavsiye ediyorum yani. Peki ben işte şeyi soracağım. Şimdi e, rekor damlama gübresi çok düşük oranda kullanılıyor. Doğru evet. mu? Yani bu Bir muallak yani. bırakmış mıydı <gülüyor> başlamıştı. <bir yoraç gülüyor> işte. Aynen. Tekrar yani... söyleyeyim. Kaç gram kullandık? Bir uygulamalı. 100, 100 gram. 100 gram 100 gramla gram dekara. Bu sonucu veriyor. Kombine yaprak gübresi ile birlikte kullanıyorsunuz. Yaprak gübresi üst aksama çalışır. Bitki stresini alır. Çiçeklenme, tutum, meyve yerleştirme. Damlama da topraktan bitkiyi aldırır gübreyi. Bu Hı. şekilde diyelim. Biz teşekkür ederiz. Seranızı tekrar gezdirdiniz. Buradan herkese selamlarımızı gönderiyoruz.